Abi ben bunu 2500 liraya şu anda almak istesem ne olur burada? Kavga çıkar. <gülüyor> ee, bunu size ee... Garantisi yoktur diye tahmin ediyorum. Garantisi benim. Hah eh, yemek yemek çok tutmadı değil mi? Yok yok. Kaç lira? 85. Merhaba web takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda bit pazarına geldik. Buraya İzmirler bit pazarı olarak adlandırıyor ama aslında aynı zamanda burası bir elektronikçilerde çarşısı diyebiliriz herhalde. Aynen öyle. Aslında olayımız şu arkadaşlar. Benim cebimde 2500 TL para var. Evet. Ozan'da da 2500 TL Göstereyim para var. Mi? Yok Sayarım bile. Var. Parayı ben de Parayı alırsan saycan demişler. Sayacağım. Abi, o yüzden parayı ben reçiden aldım. Saydım 2500 lira. Gerçekten tam 2500 lira var. Ortada anda. bir challenge var arkadaşlar. Bu challenge'da şu bu çarşıyı dolaşacağız. Her tarafa geleceğiz ve bu 2500 ile en iyi telefonu kim alacak bunu kapıştıracağız ben alacağım bu arada ver şunu söyleyeyim bana 2500 lira çok ben 2400'e falan bu işi bitiririm abi zaman 100 ver bana ben 2600 lira yok 100 liraya yemek mi ya bir şeyler ısmarlamayı planlıyorum bir de yani kötü kılıf falan olurum ben 4 5 sene telefonları kullanıyoruz. doğru efendim söyleyeyim kimiş kullanın diyoruz telefon büyük öyle en ucuzu en ucuzu sen alıyor musun biz almıyoruz, Yok, bakıyoruz. Şimdi ortamda bir challenge varsa o challenge'ın belli Aa. kuralları olur abi Aynen nedir öyle. bunlar? Kurallarımız şöyle, toplam bir saat süremiz var. En iyisini ben alacağım ama yine de 3 tane telefoncuya gitme hakkımızda var bu arada. Tamam. 3 yani telefoncuya gidebilirsin abi. Ben bir, bir telefoncu da 10 dakikada halledeceğimi düşünüyorum. Çok iddialısın, göreceğiz. Ben de 2400 liraya falan bu işi bitireceğime inanıyorum. Kurallar çok basit, ben kazanacağım. O yüzden burada yollarımız ayrılıyor, ben şöyle bir dolaşıp geliyorum. Ben de şöyle gideceğim, şurada köşede telefoncular, Hadi başarılar sana. Şimdi bir tane dükkan buldum arkadaşlar. Daha önce bir iki defa alışverişim olan bir yerdi. Bir girelim. Selamın aleyküm. Ya abi hoş bulduk. İyiyiz. Evet. Biz de şimdi bak. Bizde Ozan diye bir arkadaş var. Evet. Ben de iddiaya girdim. Dedi ki ben 2500 liraya bir pazarından senden daha güzel bir telefon alırım dedi. Ben de dedim alamazsın abi. Bana 2500 liraya bu dükkandaki en güzel telefonu verir misin? Mi Note 10 Lite geldi bir tane. iPhone geldi. Bak şimdi Ozan gidecek direkt bir tane iPhone alacak. Adım gibi biliyorum arkadaşlar. O yüzden Ben sana bir tane Mi 8 çıkartayım. Tamam. Aile çıkartayım sana. Aile. Tamam. Aile. Güzel. şimdi önümde dört tane telefon var arkadaşlar bu dördünden birini seçeceğim ama insanlar gelecek ikinciye telefon alacak evet. Neye dikkat etsinler alırken Alırken ekran değişti mi değişmedi mi diye sorusunu Bunu biz anlayabiliyor muyuz? Anlayabilirsiniz Genel durum olarak kasasına baksınlar bir de kamerasına baksınlar bir de açıp kapatsın cihazı açıp kapattıktan sonra pil yüzdesi. çok düştü mü düşmedi mi? Tamam o zaman şimdi biz gelelim fasulyenin nimetlerini hangisini alacağım şu an bilmiyorum yokmuş öyle daha değerli bir şeyler ya Bunlar benim ganimetlerim Aa. Bir dakika Ama şimdi işin iyi. rengi değişiyor. Şimdi bir tane 67'ci e 0 var. Bak abi şunun kapak sesini evet. herkes evet. bilmez. 88 50'miz var. Şu top kapı sesi evet. yemin ediyorum top, 88 e top kapı. Bu ses için alanlar vardır bu cihazı. Bunlar sağlam mı? Hepsi üçü de çalışır durumda. Zaten bunda benim sim kartım var. Buna 1500 lira istiyorum. Buna 1000 lira istiyorum. Buna 500 lira. Hepsi sağlam cihazlar evet. bu arada. Hepsi sağlamdır. E şimdi bunlar biraz fantezi cihazı oluyor aslında. Tabii. Yani bizim 2500 liramız var. En azından şöyle biraz daha mantıklılara yönelin. Şimdi abi 3 telefon evet. düşürdük. Zaten nostaljik telefonları bir kenara bıraktık. Tamam. Benim gönlüm Mi 8'den yana fiyatı nedir bunun? Ee, bunu size... E... 1800 liradan yardımcı olurum. 1800 lira. Evet, normalde 2500 lira tamam, civarında. Tamam, bunun 1 ay daha garantisi var dedi. Evet, 1 ay daha garantisi var, kutusu var, faturası var. Tamam. Her ee, şeyi var. Zamanında diyor. sıfır olarak biz satmışız, faturasını hmm. biz kesmişiz. Ya şöyle benim derdim hmm. aslında 2500 liradan kar etmek Ozan Ozancan evet. o açıdan da geçeceğim. 700 lira da kara geçiyorum. Sen bunu bana hmm. ayır abi. Benim bir iki lüp kendim daha gezme hakkım var. Tamam. Yarım saate buradayım. Tamam. Eğer tamam. daha iyi bir şey bulamazsın. İnşallah. Hayırlı olsun inşallah. Tamamdır. Sağ olasın. Hadi o zaman dolaşmaya tamam. devam. Evet arkadaşlar şimdi ben ilk telefoncuyu aramaya başladım ama tabii şu Şöyle bir şey var. Biz şimdi burada en iyi telefonu 2500 liraya almaya çalışacağız. Aslı ikinci telefon alırken dikkat etmemiz gereken çok çok fazla şey var. E İmeyine bakmanız lazım. E i̇meyi içindeki e ile kutudaki e imeyi tutuyor mu? Ondan sonra e-devlet üzerinden bunu kontrol etmeniz gerekebilir. Telefonun ekranından değişip değişmediğini mutlaka sorun ve tabi ses kısmı da önemli. Sesiniz karşıya gidiyor mu? Ya da hoparlörden ses çıkıyor mu? Bunları da telefonu alırken alacağınız yeri mutlaka sorun. Ama benim şu andaki derdim en iyisini almaya çalışmak. Belki birkaç yeri çalışmayan bir şeyler de alabilirim. Reciden duydum ki lütfi bir tanıdık bulmuş galiba. Tanıdığa gitmiş. Ben telefonu aldım bile neredeyse. Az kaldı. Ben de tanıdık Zaten falan da, yok abi. Ben, ben kendim de, bulacağım ve kendim alacağım. Hem de en iyisini alacağım. Bak şimdi en iyisini. Girelim şurada bir yere. Burada iPhone var mı? Ben iPhone almak istiyorum çünkü. Gel. Selamünaleyküm. Selam Haylişler selam selam selam selam abi. 2500 liram var. iPhone almak istiyorum ama baya böyle verebileceğin en iyi iPhone almak istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Sen bana 3000 liraya ne verirsin? Onu bir söyle. <gülüyor> 8 plus vereyim sana iPhone, buyur. Tamam. 2500 lirayı masaya koyuyorum abi. Alıp çıkıyorum. Sen bunu bana 2500 ya. Bak para burada. Hemen bırakıp çıkacağım. Burada bak. Buraya bırakıyorum Dön ve çıkıyorum abi direkt. Evet. Abi bak yemek gelmiş galiba ben yemeği ödeyim sana biz bunu evet. 2500'e gerçekten ödeyeceğim yemeğini. Sen şu yedi, anda. Sen yemeği 2750 mi hayırlı gör tamam mı? 2750. Abi 500 bak yok 2750. şu an öderim hemen öderim sana yemeğini. Tamam karar sen al hayırlı görsün. Tamam. Yemek yemek çok tutmadı değil mi? Yok yok. Kaç da? 85. Büyük rüşvet verdim arkadaşlar. <gülüyor> yemek ödüyorum şu an. Telefon 2500 lira alabilmek için. Multinet geçiyor mu? Var onun ödeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Temassız evet, ödeyelim. Afiyet olsun. Evet. Adaptör de alalım. Evet. Adaptör de mi istiyorsun? Hem 2500 adaptör mü istiyorsun? Abi yemek ısmarladık tamam. o kadar. Adaptör. Tamam. <gülüyor> Şimdi ben bunu aldım gibi sen, ama tamam. biz bir iki tane daha yere gidelim, gezelim. Niye? Anlaştık. Yemeğini ısmarladık. Sen Aynen. yemeğini ye dur. Tamam. Ben gidiyorum iki yere daha geziyorum ve sonra tekrardan geri gidiyorum. Tamam. Gidelim de, tamam. de tekrar. Tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim Gerçekten. bu arada. İyi işler ba ba ba ba Yeni dükkanımız burası arkadaşlar. Merhaba abi. Merhaba abi. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Yeni siz abi siz usul ]iniz? böyle maalesef. Evet. Bir arkadaşla yarışma içerisindeyiz. Benim 2500 lira para var cebimde. Bir pazarımda alabileceğim en iyi telefonu almaya çalışıyorum. 2500 liraya öncelikle şunu söyleyeyim. Apple marka üst düzey bir cihaz alman mümkün değil. Tamam abi böyle ne söyleyeyim. alabilirim abi ben? Mesela bu cihaza 2800 istiyoruz ama 2500'e size veririz. A50 değil mi abi? A70. A70. Bir de yeni modamız PUBG var. Biliyorsunuz. PUBG'yi herkes... bunlar cayır cayır. Samsung'un o 2.5 bazında sıfır dediklerim. Sizin hiçbir işin işinizi görmez. PUBG oynarsınız ama siz ateş edene kadar sizin arkada ordunuzu temizler adam. Hader abi yapacak bir şey yok. Yani. Telefon aklında A70'i düşüneceğim. Birkaç tane daha model var aklında. Ben biraz daha çarşıyı tutacağım. Biz bir yarışma içerisindeyiz çünkü. Buyurun gelin. Tamam. Ne gerekiyorsa yaparım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Tamamdır. Haydi aileştir abi o zaman. Olun, Kolay sağ olun Kolay gelsin. Benim kafamda şu anda alacağım telefon belli oldu gibi ama ben hala daha iyisini bulabilir miyim? Merakı içindeyim. Böyle geçerken şu köşede bir yer gördüm. Bir oraya doğru dalalım isterseniz direkt doğrudan. Hayırdır ben buldum ya Görüşmeler. nereye buldun sen ben, ben öyle var? bir cihaz buldum ki var ya yani mümkün değil bulamazsın aynısını hayırlı işler selamünaleyküm abi. kolay gelsin iPhone 11 Pro'm var mı bir görebilir miyim sana daha sıfır var abi. abi ben bunu 2500 liraya şu anda almak istesem ne olur burada kaldı çıkar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir tane daha telefoncuya gireceğim. Kafamda biraz netleşmeye başladı işler ama soralım. Yani dolaşacağız zaten mecbur. Gelin. Herhalde. Kolay gelsin ustam. Şimdi bir yarışma içerisindeyiz. 2500 liraya alabileceğimiz en iyi telefonu arıyoruz pazarında. 2500 liraya alabileceğiniz en iyi telefonu arıyorsunuz. Ama ultra iyi. Mesela bu telefon 5000'miş ama 2500 olmuş. Yani 2500 liraya şu anda alabileceğin en iyi telefon bu. Garantisi yoktur diye tahmin ediyorum. Garantisi benim. Zaten buranın standardı o değil mi? pazarı. P30 light var, onu verebiliriz. Ya bana light değil de Pro bir şeyler versen. Bunu sen istedin, kendi kullandığın cihaz. Eyvah, P20 Pro. P20 Pro bak buna çok var. Bunu nasıl yaparız sana? Bunu sana normal şartlarda 3000 lira diyorum ben buna. Yok ya. 2500'e dediğin kadar ama diğer arkadaşın bundan bulma şansı yok. Dık demez. Bunun garantisi yok daha, bitti. yine duruyor. O zaman ben bir çay içip geliyorum, birazcık düşüneceğim. Kolay gelsin usta, teşekkür İyi ederim. Abi. Şuraya bir dalalım, hayırlı işler kolay gelsin. iPhone bakıyorum, ikinci el olsun, sıfır. Şey var mesela, iPhone 11'den arka değişmiş. Sorun değil benim için. Bunun arkası değişmişse, değişmiş. o zaman bu olmaması gereken Olur bir şey olduğu gerekiyor. için ben bunu 2500 liraya şu anda alayım ve gideyim. 2500 liraya iPhone 11'i aldım ben şu anda, hayırlı olsun. Olsun mu? Olsun. Olsun. Haklısı olsun. Vallahi aldım. Kaderi değişti şu an videonun resmen. Hiç beklemiyordum gerçekten. 2500 liraya iPhone 11'i aldık. Abi çok teşekkür ederim. Yani <gülüyor> hakkınızı helal edin. Hayır. Ben daha gelmem geri söyleyip kayıt aldım da her şeyi yani. Abi cidden aldım ben şu an bunu. Videoya koyacağım. Yok diyor vermem diyor. Ee, gerçekten inandırız mı bunu 2500 liraya e alacağınıza? Baya inandırıcıydı yani <gülüyor> i̇nandırıcıydı. sadece inandık. Olur mu da öyle bir şey? Abi burada da anlaşamayacağız herhalde. Olmaz Üstüne bir de trollendiğimizle kaldık. Sen benim paramı ver abi abi ben gideyim yok size? ben 8 plus buldum onu almaya gideyim ben Sen ne olmayacak yani yapacak yani bir şey yok gel canın sağ olsun Sormak senin canın sağ olsun eyvallah sağ ol. teşekkürler el işler sağ çok enteresan bir şey yaşadık az önce bildiğin adam beni ağır trolledi yani hani sağ olsun bayağı moralim çöktü ama en azından hazır telefonumuz 8 plus'ı alalım gidip ve bakalım sonra lütfen 60 de merak için diyeyim şimdi mi 8'i almaya ben tekrar ilk geldiğim dükkana doğru girerken bana bir telefon geldi arkadaşlar abi gel daha güzel bir telefon ayarlıyorum sana bakıyorum merak ediyorum o neymiş selamünaleyküm bak beni çok kaza getirdim. Çok daha güzel bir telefon var dedim bana. Xiaomi'nin Amergemişti. Tamam. Zamanın Amergemiş. Sen gönder. Gemisi. Diğeri neymiş? Ha. Diğeri Xiaomi'nin. Şu anda A babası fiyat performans olarak Poco X3. O alışveriş burada bitti arkadaşlar. Kaça veriyorsun? Kayıtlı mı? Garantili mi? Vesaire vesaire. <gülüyor> Arkadaş ayağa yapma abi, en azından adil bir <gülüyor> yarışma olsun. Biz Ozan gibi değiliz. Normalde 2750 lira ödecektim. Tamam. Evet, 2500 lira. Bir hayırlı indirim olsun. anlaştık oh, o zaman olsun. tamamdır. Güle güle kullan. Hemen ben paraları çıkartıyorum. Allah bereket versin. Bereketini gör. Tamam benim işim bitti ya, ben gideyim harbiden artık gerçekten bir çay içeyim yani. Adam dolaşsın dursun, o zaman... Kursu Teşekkür ederiz. Eyvallah tamamdır. Tamam. Haydi görüşürüz. Döndüm dolaştım ve başladığımız yere geriye döndük. Çünkü bayağı bir telefoncu gezmeme rağmen daha iyisini bulamadım. O yüzden şu iPhone 8 Plus'a biz bir alalım artık ailesiyle. Evet. Afiyet olsun yedim mi yemeğini abi? Yedik kesinize bereket. Sağ. Valla inşallah bereket olur ya. Uzun zamandır bir yemeği bu kadar ödememiştim yani. Telefonunuzu ayırmıştım zaten. Evet şöyle 2500 lira. Şarj adaptörü, kablosu, her şey var. Hem 2500 liraya hem kontrol ediyorsunuz. Hadi evet. Bakalım. iPhone 8 Plus ön kamerası arka kameraya dön. Şöyle bir zoom yapalım, zoom da gidiyor 10x'e kadar gitti, hiçbir sıkıntı yok. Adam araya böyle tanıdık falan soktu ama bence bu videoyu ben kazandım çünkü onun ne aldığını bilmiyorum. Şimdi kendisiyle bir buluşalım ve bakalım Mütfi ne almış? Ben iPhone 8 Plus aldım hem de kırmızısından böyle aranar ne? Evet, abi hayırlı işler teşekkür abi. ederiz, sağ ol poşet ver abi. Bir de kulaklık at içine ya bari bunun kulaklık da olsun. Bende yok olsa veririm sana. Tamam, Hayırlı canım sağ olsun. Olsun. Eyvallah. Sağ ol abi. Hayırlı işler. Sağ olsun. Kolay gelsin. Tamam. Çıkalım. Şimdi telefonu aldık. Karşısında Lütfi'yi gördüm. Şöyle telefonla bir zoom falan yapayım. Biraz çekil olsun. Haberi yok şu an ne aldığımdan çünkü. Orada muhabbette kendisi. Oh, iPhone 8 Plus'uma selam vermek ister misin? Yok. Senden iPhone'un iPhone um falan çıkıyormuş şimdi. Çok efsane olmaz mı? Ben şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Dedim bu adam... Çok kesin... güzel çekiyor be! Ya bu bunlar video dediğim işinde harbi en yani. Gerçekten. Sen direkt. döneksin! Çansın döneksin, döneksin. döneksin! Yani sıfır mı o telefon? Sıfır değil. Sıfır Ama değil, şey de. güzel yani. Cihaz bayağı temiz. Hatta X3 NFC. Bir ödür götürür dedi. Dertemiz. Evet arkadaşlar galiba ben bu videoyu bence kazandım. Ben Poko, diyeyim. Poco, ya, ya. ya be, be, şimdi biz geçenlerde Web Tekno bir video çekmiştik. Orada söylemiştim size telefon fiyat listesinde aslında Poko X3 NFC baya iyi bir telefon diye evet, ama. Evet baya da övdün ya. Yani. iPhone 8 Plus'la 2500 liraya aldım. Hiç bulmamıştım. Ben o aldım. Bana ne? <gülüyor> ben bana hiç ben gerçekten. Bir <gülüyor> şey diyeceğim. Yakıştı sana şöyle Bakacağım. kırmızı kırmızı ha. Vallahi. Kırmızınla birlikte çok hoş durdu. Ben bilmiyorum. Ben kendimi bu videonun kazananıyla ettim çünkü buradaki telefoncular bile şu an 2500 liraya iphone 8 plus'ı almamıza gerçekten şaşırdı. Kutulu falan. Abi yemek ısmarladım adama. Tam böyle adam Olay içeriye girerken de yemek dedim ki abi yemeğini ben ödeyeyim ver dedim falan inmiyordu bayağı bastırdım bir şekilde indirdim e, adama. Ya günün sonunda sen ikinciye bir cihaz aldın ben sıfır bir cihaz aldım. Ama iphone 8 plus çok temiz değil bak mi? şurada bir ufak bir nazar boncuğu var. var ve tabii ki bu videodaki sizce en iyi telefonu hangimizi aldık onu da yorumlara yazarsınız ya da anket var hemen yukarıda kartlar bölümünde oradan oylayabilirsiniz ve bu videonun bir de devamı olacak orada. Evet. Sen anlat abi. Ya, bu telefonları bir 3 ay 4 ay sonra artık ne zaman böyle müsaete çıkarsak gelip buralarda satmaya çalışacağız. Ama burada mı satarız? internette mi satarız? Bu arada 2500'ün üzerine tabii ki de satmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Aklık Bilemiyorum olsun. onu. Ben zaten, zaten yatırım tavsiyesi değildir. Çok söylüyorum bu dönemde diyorum ve o tabii ki. Buyurun, kapatalım hocam. Evet. İki yanımızda bulunan diğer webtekno içeriklerine hemen ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuralardan şurada bir yere falan koymuşuzdur. Mikrofonla da vurdum bir tık ama. Hemen ortamızda bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha fazla challenge videosu istiyorsanız aşağı yazın kendinize iyi bakın arkadaşlar ve bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın hoşçakalın arkadaşlar.